Artık 2020 bitiyor Osman. Açlık, Ama kuraklık, yangınlar, depremler. Uzaylı istilası kaldı bir tek. Onu bekliyoruz, <gülüyor> heyecanla. Uzaylılar Trump dedi mi? Trump demiş. Açıklayalım artık size. İnsanlar desin. Hani kovrama da var ya. Dün de oynayamadıysın. Koy robotlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Yorum programının yet bir bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta yine teknoloji gündemi yoğun ve artık 2020 bitiyor Osman. Evet zaten ana konumuz da var aslında. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bitmesi ee, Aslında çoğu hani e, genel olarak baktığımızda sadece teknoloji olarak değil 2020 genel anlamda çok kötü Çok sıkıntılıydı ya. yani. Yani evet. şöyle baktığımız zaman geriye böyle güzel hatırlanacak çok fazla bir şey. şey. Hatırlamıyorum ya. Var evet. mısın şey hatırladın Valla yok yani güzel bir şey. Açlık, Ama kuraklık, yangınlar, depremler. Uzaylı istilası kaldı bir tek. Onu bekliyoruz <gülüyor> heyecanla. O geçen gün bir haber çıkmıştı ya. Trump izin vermemiş hani. Uzaylılar, uzaylılar demiş, gelmiş de. E, yok pardon. Uzaylılar Trump izin vermiş. Trump demiş açıklayalım artık size. İnsanlar bilsin. Uzaylılar demiş. Yo olmaz. Daha hazır değiliz. <gülüyor> ben sürekli <gülüyor> bir komik komik es, eski CIA ajanları. Eski bilmem ne ajanları. Tabii aynen ajanlar. aynen. Demekli aynen. olduğunca açıklamaya başlıyorlar ya. O tarz hikayeler. Ama 2020... Teknoloji bayağı bir salladı ya. Genişti. Eğer kenara bırakırsak ya yapıları zaten çok bir arttırdı. Şöyle o. Bize Türkiye'ye olan etkisi aslında öyle oldu biraz ama dünyada bence şöyle bir şey oldu. Türkiye'de de oldu bu. Hani normalde örnek veriyorum 10 yılda yaşan, yaşanabilecek bir dijital ilerleme. Hani bunu her anlamda söylüyorum. Bu pandemiyle koronavirüsle beraber bir yılda yaşandı. Yani herkes düşünsene okullar mı yani? hani okullar birden dijitale geçti. İşte herkes Evden çalışmaya başladı ve Aplılar ben... Akıllar dijitale geçti mi sence peki abi? Ya işte hani... Ya işte geçti de yani çaktın ya, ya. tabii gerçekten şimdi fiziksel bir eğitim gibi değil tabii ki. Onu kabul ediyorum ama mesela şöyle düşün. Şu anki şartlar içinde yapılabileceğin en iyisini yapmaya çalışıyor. Dünyanın her yerinde böyle sadece Türkiye için söylemiyorum. da. Türkiye bence bu konuda biraz daha böyle önce oldu sanki diğer ülkeleri. Biz daha hızlı adapte olduk. Evet. Biz yani. ya Türk, Türkler şöyle bakın şimdi hep biz gömüyoruz ya biz kendimizi hani işte. Japan yapmış, Amerikalı yapmış, biz yapamayız. Biz aslında imkan verilse çok güzel şeyler yapabilecek bir milletiz. İmkan yok, i̇mkan yok yani. Şimdi Hans'ın ya da işte John'un 300 liraya aldığı şeyi 300 birime daha doğrusu sen alıyorsun burada 2400 birimi. E onun şimdi, bir hani onunla yapalım. rekabet etmem mümkün değil ki benim. E adamlar şimdi mesela alıyorlar. Ben çok basit bir örnek vereceğim. Bu Nintendo sevinci tamam. Adam alıp parçalamış. Ya da işte Xbox, PlayStation 3 hangisini küçücük bir şeye çeviriyor böyle. Ama şimdi bizim Türkler bunu yapmak istediği zaman mesela PlayStation 5 şu anda 8300 lira ki o da karabors olmayan fiyatı. Karaborsdan alsan 10.000 lira. 10 lira. Adam fiyat, onu evet. alacak da deneysel olarak kullanacak da şey yapacak da der ya ben yani bu kadar para verdim deli miyim ben dedi yani. Ama dışarıda böyle evet. değil işte. Adam 300 lirama alıyor arkadaşlar düşünün yani. Evet. O yüzden hatta, hatta be, ikinci el de çok daha uygun alıyorlar. Daha çok daha uygun oluyor. O yüzden ben şey düşünüyorum yani biz bence iyi atlattık bunu o dijital dönüşüm de tabii ki oldu ama tabi planlar uymadı yani mesela düşün ki adam bir restoran açmıştı şimdi o restoran sıkıntılı sinema salonları sıkıntılı birçok sektörde hani bu koronavirüsün etkisi çünkü onu dijitale çevirmen mümkün değil tabii ama yani. ne oldu onun karşılığında da dijital platformlar yükselmeye başladı işte yani Acun Alıcalı dedi ki ben egzen açıyorum öbürü dedi yapıyoruz işte Netflix Türkiye'deki yatırımlarını arttırmaya başladı. Bu arada tabii şimdi bir konu daha var. Ona yerine gelmişken onu da bağlayalım. Şimdi Exam ve Gain 1 Ocak itibariyle yayına başladı. Gain daha önce baş... başladı. Başladı ya. galiba. Yani Gain bir birkaç gün önce evet. daha da başladı. Anladığım kadarıyla bir hafta önce anladığım kadarıyla. Ama Gain'in fiyatı fiyatı, yok. fiyatı belli değil yani şu, şu an En azından biz bir, biz bu bölümü çekerken ücretsizdi. ücretsizdi. Yani hatta bayağı girdik ya üyelik falan para mara yok mu? Geyin aslında tam bir Netflix'e de Exen gibi değil aslında. Geyin biraz bir daha evet daha farklı bir platform. Benim ben MTV'de çalışmıştım 8 sene. O çalıştığım dönemde Cem Aydın vardı genel müdür olarak. Böyle çok davoduğu bir sesi vardı kendisinde. Selam olsun buradan. o var başında. Filliboynu sahibiymiş bir galiba anladığım kadarıyla o kişinin yani kurduğu bir platform. Yatırım yatırımı, onun yatırımı. o biraz daha böyle farklı. Exen tamamen şey gibi ama Netflix'e Şöyle bir sorun içerik var. İçerik olayı çok farklı. Genel olarak YouTube'da YouTube YouTuber'ları topladı. Yani işte Enes Batur, Alena Tilki, daha çok böyle hani YouTube'da ünlü olan isimler. İşte Karpay'da orada şu sorun var ama sen de onu söyledin. Ben de söylüyorum. Yani YouTube'da ücretsiz izlenen bir şeyi Excel'de paralı izlemek ister mi insanlar? Gerçi hepsi birebir YouTube'da olan şeyi oraya getirmedi ama Mesela o Hasan Can bilmem ne var ya Kaya. Mesela konuşanlar o YouTube'da komple kapattı. patlamıştı yani aynen bütün bölümleri falan da sınırt. Ben çok büyük bir garip bir hareket olarak görüyorum bunu yani bu arada. Yani bölümleri sınırmasına gerek yoktu da herhalde direkt hepsini Excel'e yükleyince izlemek isteyenler buradan izlesinler gibi bir şeydir falan. Öyle düşünüyorum yani. Ee, onun haricinde Enes Votur bir tane programı ne yapacakmış? Bir, bir sürü var. Zaten... Bak ben şuradan göstereyim sana. Yani, ben onlarla ilgili böyle bir araştırma da yapmıştım. Yani Enes Votur'un zaten izleyici kitlesi de belli. Şöyle neler olduğunu da göstereyim. Mesela... Vahşi şeylerde bir dizi var. Tam bu değilse dizi, dizi ayrı bir dizi şey. Dizi geçtik. Fight Club da tutabilir. Entegre bir şey. Dönüş Marmara Adasında kalan. Astrolojik şifelerde bir program var Hande Kazanova, Dincer Güner o oynuyor. Nasıl zayıfladım diye Şeyde var bir şey? T evet, TCL'de A'da mı? T C A'da vardı. Şşt. Şey ne? Ağır, Ağır hayatlara benziyor. Sürprizimiz var var. Xen, yine Acun olacağını sunduğu. İşte Orkun Işıtmak'ın Şanslı mı Şanssız mı diye bir programı varmış. O çıkacak. Buraların yabancısız diye yabancı e, e, vloggerların Türkiye'de yaptıkları geziler, hikayeler falan anladığım Çünkü Yabancı kadar. dediğin zaten Hans mı, Huns mı ne? O zaten çocuk da şey, Ko Koreliymiş bu da. Bayağı konuşuyor. Bunlar var. İşte Hükümsüz diye bir dizi var. Burçin Terzioğlu'nun oynadığı. Veteriner Hekim Turga İnenolu ve Dostları diye bir hayalde hayvanlarla ilgili bir şey. Akıl oyunları var. Kovanç ve bırak. Sonra Masterchef Junior var çocuklarla. Çocuklar şeyi Kral Şakir bölümleri varmış. Öğrenci evi diye bir dizi var. Katarsis bu da YouTube'da patlayan evet, YouTube'da. bir şeydi. E, Şeref Bey var. Artık şey standart oldu böyle hani Halik Bigünler dizisi olmayan platform <gülüyor> kalmayacak gibi. Sihirli Anne var bak Ocak Ana. E, evet evet konuşanlar var sonra gibi diye program var. Tolga, Tolga Show, Tolga Show var. E, Sihrlianne var, sinirlianne diyorum ben <gülüyor> <gülüyor> Bunlar var işte hani bunlar işte Zeynep, Zeynep Bastıklı, Bastık'lı konukları var. Kimlik çamaşırlar var. var. var. da yine Orkun Uşıtmak. Orkun Uşıtmak. Enes Arıka'nın programı var. En Garaj en var. Yine YouTuber bu şeyin Doğan şey. Kabal falan filan işte bu şekilde böyle diziler. Ah, olarak böyle olduğu bir Mesela Aleyna'nın dizisi vardı. İşte bu benim masalım diye. O yok orada. Onu, ha, onu, onu ben sonradan toparlamıştım da herhalde hepsi yok orada. Yani genel olarak youtuber aldım. Sence aldık. tutar mı peki? Ya ben buradan açıkçası izleyeceğim 2-3 tane şey var. Para verir mi misin mesela izleyeyim. sen? Fight Club'u niye izliyorsun biliyor musun? Niye çekiliyor. Bizim yazlık oradaydı. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden gidemedik o yansılara be Osman Başkan. O yüzden böyle yakınlar. Gidelim seneye şu Gidelim koronavir çeksin. Şahat'ın abi seni kaç defa. defa. Gelelim, gideceğiz, geliyoruz, yoldayız. Yok yan yattık. çamura battık. Ya bizim bizim imkanımız oldu söz seneye geleceğim inşallah. İnşallah beklerim. Ee, o yüzden Fight Club'ı bekliyorum. Peki para verip alır mısın sen böyle platformu? Ya şimdi atıyorum. Bu arada fiyatlar 70, da mı uygunmuş? 30 lira olsa almazdım ama 10 lira hani çok şey değil. O reklam de lira... reklamlı olmaz sürüm galiba değil mi? Yok reklam falan yok ya. Sadece 10 lira olarak açıkladılar yani. Başka bir sürümü de açıklamadılar şu anda. 10 lira bana göre çok cazip bir fiyat. Yani çok şey de öyle. Yani şu anda hani bir paket sigara atıyorum. Hani ben sigara kullanmıyorum da. 10-12 lira vardır abi. 12 lira evet. ki günde veriyor insanlar bunu. Ne bileyim aylık 10 lira vermek kimseye koymaz. Kimseyi öldürmez. Yani direncilere trafikte durduğumuzda zaten o kadar da çok daha fazla şey para veriyoruz. Aylık toplam baktığımız zaman. Evet. O yüzden hani, bence biraz daha böyle şanslı olabilir 10 lira olduğundan ötürü. Ama 30 lira falan olsaydı. Hadi Ama ya işte da, 20 -20 şöyle falan. düşün. Mesela bende Netflix var. Amazon Prime var. İkisine. de. Ödeme yapıyorum ben. O zaman Prime Video var ama Prime için yapıyorum onu. Ee, bir de bu gelecek. Hani bayağı böyle bir 50-60 lirayı ama gömüyoruz. Ama genelde Netflix'te falan hep aile üyelikleri falan yapıyorlar. Benim çoğu tanıdığım öyle ben Hani tek başına böyle HD falan falan çok nadirdir. Şey. Senin üyeliğin ne? Temel üyelik mi? Yok değil. O da öyle 4-5 kişilik aile üyeliği ha, gibi bir yani şeymiş. Bir de onu bölüyorlar falan yine. Biz bölmedik ki. Yani. Ben ödüyorum hepsini de. Yani bölecek kimse yok da. <gülüyor> Neyse yani böyle oldu. Bir de eğlenceli bir konu daha var arkadaşlar. Boston'da robotların dansları. dansı yaptık yani. Oh, evet. Çok iyiydi. Yani bir de ona uyarladılar mı? Yani biz de uyarladık. Biz de uyarladık. Yani Ankara Avaları Ankara havaları falan. Ankara havaları daha iyi uyuyor. Bence de daha iyi oluyor. Yani Ama zaman yani. ne Hangi Ankara havası mı? Koyarsan spazikansın hepsi diye. gidiyor. Evet. <gülüyor> Ama robotların dansı da güzel olmuş. Bu arada bilmen ne için söyleyelim. Boston Dynamics yıl başına özel bir video hazırlıyordu. Robotlarda işte Spot var, diğer robotları var. Onlar böyle Basta, dans ediyorlar müzikte. Basta Boston'da şey yaptı zaten hunday aldık yani. hunday aldı evet en son hunday aldı google'daydı sonra softbank aldı japon en sonunda da hunday aldı yani hunday ne yapacaksa artık onu, o da ayrı konuda ya belki şeyleri vardır hamile bir planla bir de bayağı para ödediler yani 200 milyar dolar yani mı mi dedik 2 şey milyar değil. dolar mı büyük bir para ödediler yani öyle az bir şey ödemediler dolayısıyla o video da çok iyiydi hatta gerçi şimdi tebrik veririz onu kullanmayı koyamayız <gülüyor> da <gülüyor> ama arkadaşlar instagram hesabımızda var girin bakın. bakın böyle on numara 5 yıldız oynuyor robotlar ankara havasının Yeni getir oynat yani. hani var ya. Hani corona vardı dün de oynayamadık Koy robotu. Robotu. Süper olur. Evet arkadaşlar, yeni yılın ilk programıydı bu. Tabii bir önceki yıl yani 2020'yi de birazcık anlatmaya çalıştık. yeni Çok yıl. Dik şey kalmasa da. da evet. Yeni yıl 2021 hepimize mutluluk, sağlık, huzur getirsin. İnşallah Şu, 2021 aratmaz ha. Hani gelen 2020 2020'yi aratmasın. 2020 İnşallah şu koronavirüs belasını da def ederiz. Aşılar da gelmeye başladı. Geldi ilk partide. Geldi. Geldi, evet, e, bakalım onlarla da beraber inşallah şu koronavirüste en azından hafifler, eskisi gibi kısıtlamalar, sınırlamalar da ortadan kalkar. Yeni yılda hepimize mutlu, huzurlu ve sağlıklı olsun diyerek programımızı kapatıyoruz. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alardan takip etmeyi unutmayın. Farklı bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.